Merhabalar 26 Eylül 2022 tarihinde saat 01 sularında terazi burcunun 2 derecesinde bir yeni ayımız var. Bu yeni ayın açları, etkileri nasıl çalışacağı noktasında en detayları aktarmak üzere bu videoyu çekiyorum. Akabinde de burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşıyor olacağım. Şimdiden dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum abone olarak, yorum yaparak, beğenerek destek olan herkese teşekkürler evet 26 Eylül tarihinde terazi burcunun 2 derecesinde bir yeni ayımız var özellikle balık dolunayı sonrasında e, Neptünün sert açıları ile beraber kafa karışıklığı, bulanıklık dağınıklık, adaptasyon problemleri e, yanılsamalar, e, uyku problemleri yaşamış ve deneyimlemiş olabiliriz Burada normal hayata, realiteye dönmemiz zorlaşmış olabilir arkadaşlar. Terazi ile beraber biraz daha somut gerçekliklerle yüzleşiyor olacağız. Tabii şunu da unutmamakta fayda var. Eylül ayı retrolar ayı. Ve geçtiğimiz süreçte balık dolunayıyla başlayan süreçte Merkür'ün de retro hareketine başlamış olması ve bu harekete terazi burcunda başlamış olması ve özellikle bu yeni ayla da kavuşum içerisinde olması, e, evet yeniliklerin olacağını ancak geçmişin yüklerinden de tam olarak kurtulamayacağımızı gösteriyor. A'nın haritasına baktığımız zaman Yengeç Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. E, Yengeç Burcu'nun yaratıcı gezegeni ay e, zaten yeni ay enerjisinde haritanın 3. E, evinin son derecelerinde bulunuyor olacak Plasidius yönteme göre. Burada özellikle Venüs'ün, Merkür'ün, Ay ve Güneş'in haritanın 3. evinde bulunuyor oluşu, haberleşme ve iletişim trafiğinin aktif olacağını göstermekte. Bol bol mesaj alabiliriz, kararlar alabiliriz, zihnimiz çok hızlı bir şekilde çalışabilir, kısa mesafeli seyahatlerde aktif olabiliriz, yakın çevremizle alakalı gündemlerde bu dönemde bu süreçte oldukça etkili olabilir gözükmekte. Tabi e, yükselen yöneticisinin yeni ay ile beraber e, çalışıyor oluşu bunun etkisini daha da katmerli hale getiriyor. E, burada bilhassa e, Başak Burcu'na doğru gerileyen Retro Merkür geçtiğimiz hafta itibariyle yani Başak Burcu'na geçmeden önceki gündemleri de tekrar e, hayata geçiriyor olacak. Venüs'ün 25 de derece, 25 derece başak burcunda olduğunu çok özür dilerim görüyoruz. Yani Merkür-Venüs kavuşumu da var aynı zamanda 3. evde. E, bu da e, bir takım e, iş anlaşmaları, mali anlaşmalar, haberler, teklifler, görüşmeler. Bununla beraber bir takım aşk tekliflerini de içeriyor açıkçası. E, bazı ilişkiler bu süreçte başlayabilir. Eski ilişkilere, eski kişilere yeniden bir şans ve fırsat verilebilir. Özellikle retro merkürden mütevellit. E, emek, vefa, değer ve güvenin önemli olduğu bağlantılar kurulabilir. Yani kim bizim ne kadar yanımızda olduğu, kim bizi ne kadar destekledi bu süreçte. E, bunlar her zamankinden daha çok önemli olacaktır. Özellikle Venüs'ün başak borcu transit esnasında güven arayışı içerisinde olduğumuzu belirtmiştim bizim için çabalayan, bizim yanımızda olan, bizimle beraber hayatın zorluğunu göğüsleyen kişilerin daha kıymetli olacağı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla eski ilişkilerin yeniden alevlenmesi, canlanması bu yeni ayla beraber oldukça muhtemel gözükmekte. Bununla alakalı bir takım iletişim kurma çabaları olabilir. Yeniden başlayalım, oturalım, konuşalım, tartışalım şeklinde diyaloglar olabilir. Bazı iş anlaşmaları yeniden gündeme gelebilir. Eğer geçmişte bağlantısı yoksa yeni bir gündemse aslında uzun zamandır istediğimiz bir şeyin karşımıza çıkması şeklinde de yorumlayabiliriz. Tabii iki derecede başlangıç derecelerinde meydana geliyor yeni ay ve biliyorsunuz Terazi Burcu 7. evle ilişkilendirilir astrolojide ortaklıklar, sözleşmeler, taahhütler, evlilikler, açık düşmanlıklar kontratlar alanıdır, e, ikili ilişkiler alanıdır kısaca. Dolayısıyla ikili ilişkilerde yeni başlangıçlar, e, yeniden başlasınlar, yeniden e, eski durumu belki konuşup değerlendirmek, eski aşkı yeniden e, göz önüne getirmek şeklinde çalışacaktır. Şimdi burada e, bu etkiler varken aynı zamanda de retro Jüpiter'inde burcunun 3 derecesinden yeni aya karşıtlık yaptığını görüyoruz. Tabi e, Jüpiter'in e, büyük iyicil olarak kabul edilmesinin yanı sıra sert açılarda etkileri bir malefik gezegenden çok daha yoğun bir şekilde kendisini gösterebiliyor. Nedir e, Jüpiter ve yeni ay karşıtlığı? Evet bir yeni başlangıcımız var, yeni kararlar var. E, eski durumu yeniden gündeme getirme halimiz var. Bunun için belki yakın çevremiz vesile olabilir, zihnimiz çok aktif olabilir, bazı yazışmalar, görüşmeler sağlanabilir. Ama Jüpiter'de tam karşıdan olayları biraz abartma eğiliminde olabileceğimizi gösteriyor. Yani aşırı iyimsel olma, aşırı kötümsel olma gibi etkileri çalıştırabiliyor. Özellikle Ay Jüpiter karşıtlığı duygusal coşkunluğun, duygusal yoğunluğun hat safhaya ulaşması, ee, belki de o kişinin o kadar vazgeçilmez olmayışı ancak bir an için öyle bir algıya kapılmak halinde beraberinde getiriyor. Bununla beraber eğer mücadele verilirse, eğer yeterli çaba gösterilirse ve olaylara realist bir şekilde yaklaşım sergilenirse, evet ilişkilerin gerçekten çok güzel şanslar ve fırsatlar barındırdığını gözlemleyebiliyoruz. Ee, Jüpiter aynı zamanda... Yeni ay anında MC noktasıyla kavuşuyor. Yani kafamız biraz karışık arkadaşlar. Evet. Bir tarafta eski aşkımız, bir tarafta yeni aşkımız olabilir. Bir tarafta eski işimiz, diğer tarafta yeni işimiz olabilir. Yani burada gerçekten Sevgi neydi? <gülüyor> Emek miydi? Bununla alakalı sorgulamaların sıklıkla yapılacağı bir yeni ay gibi aslında bakıldığı zaman. Olayı dramatize etme ihtimalimiz de var. Jüpiter MC kavuşumu karşımıza bir takım ilahi fırsatların geleceğini de gösteriyor. Ve bizim aslında belki de geçmişten gelen bu kişi veya yeni bir fırsat konu her neyse bu konuda biraz şımarık davranabilme, etkimizi de çalıştırıyor. Yani Jüpiter burada aşırı rahatlık, aşırı iyimserlik, nasıl olsa kapıma geldi, nasıl olsa beni seviyor, nasıl olsa benimle beraber düşüncesiyle o karşımıza çıkan fırsatı kaçırma ihtimalimizi de tetikliyor. Yani Jüpiter'in sert açılarında aşırılıklardan kaçmadığımız müddetçe fırsatlar karşımıza çıkar. Ancak bunu değerlendirip değerlendirmemek tamamen özgür iradeye aittir arkadaşlar. Jüpiter'in MC'ye kavuşurken geleceğe yönelik belki bir belki birden fazla fırsatla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Ama bunu nasıl değerlendireceğiz? Nereye koyacağız? Nasıl tasnif edeceğiz? Bu tamamen bize bağlı. Burada aynı zamanda retro Jüpiter'in 10 derecelik bir orpla retro Neptün'le ne de kavuşumda olduğunu kabul edecek olursak hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz Kafamızda tasavvur ettiğimiz konular nedir? Bunlarla alakalı da belirsizlikler var. Yeni ayın Neptünle de karşı karşıya kaldığını düşünecek olursak açıkçası evet karşımıza ikinci bir şans, ikinci bir fırsat, ikinci bir ihtimal çıkıyor. Ancak biz bunu nasıl değerlendireceğimizi bilemiyoruz. Biz bunu gerçekten isteyip istemediğimizi de bilmiyoruz. Veya seçenekler arasında bocalamaktayız. Yani bu etki biraz e, kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Ve aynı zamanda e, etraftaki insanların söylemleri, dedikodular, spekülasyonlar, e, herkesin e, bu konuyla ilgili bir fikir beyan etmesi de kafamızı karıştıracak olabilir. E, burada tabii ki bizim kendi benliğimize ve duygusal ihtiyaçlarımıza yönelmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi yengeç burcu yükseliyor. Yani ben nerede huzurluyum? Benim konfor alanım neresi? Ben nereyi ailem gibi görüyorum? Benim gibi görüyorum? Nereyi benimseyebiliyorum? Bu konu oldukça önemli olacak. Kendimiz olmayı başarabildiğimiz iş, ilişki, bağlantı, olgu her neyse bu süreçte daha önemli olacaktır. Bunun rehberliğinde ilerlemek önemli diye düşünüyorum. Tabii burada Jüpiter Neptün karşıtlığının yanı sıra Plüto ile çok güzel bir kontağı var yeni ayın. Plüto da haritanın yedinci evinde bulunuyor. Çok güçlü ilişkiler kurulacak arkadaşlar bu yeni ay ile beraber. Yani birçok insan ilişkisini evlilik aşamasına taşımak isteyebilir. Çok güzel ortaklıklar, kontratlar, taahhütler, sözleşmeler kurulabilir. Çok güçlü bağlantılar olacaktır bunlar. Merkür retrosuna rağmen. Aynı zamanda Plütonun da retro olduğunu düşünecek olursak bazı haritalar için ise bu bir hak ediş sürecini çalıştırabilir. Yani böyle bir ilişkiyi hak ediyorsak bunun için bu zamana kadar çaba ve mücadele gösterdiysek bunların meyvelerini toplayabileceğimiz zamanlardır. Aynı zamanda retrolar yani retrolarda tamamen off durumda değiliz bazen de. Hakel almaya başladığımız süreçler bazen de kimimiz için mükafat zamanlarıdır retrolar. Ve Uranüs kuzey ay düğümüyle de yeni ay plüto arasında büyük bir toprak üçgeni oluştuğunu görüyoruz. Yani sağlam başlangıçlar ani güçlü etkili ve sağlam başlangıçlar olacağını gösteriyor. Ve kadersel başlangıçlar olacağını gösteriyor arkadaşlar bu başlangıç her neyse. Özellikle bu etkinin ikili ilişkiler görüşmeler, teklifler, yazışmalar, konuşmalar, barışmalar gibi çalışacağını söyleyebiliriz. Evet, bununla beraber Satürn-Uranüs karesi ise yine yeni ay anında da olmak üzere aktif halde. Bir tarafta sorumluluklarımız, inançlarımız, yükümlülüklerimiz, ödenmesi gereken borçlar, faturalar, etrafın tepkisi, Bunların üzerimizde yaratmış olduğu baskı, bir tarafta da hayallerimiz, hedeflerimiz, bizi hayatta tutan konular, umutlarımız ön planda. Yani Satürn-Uranüs karesinin de 8 ve 11. ev aksında bu gerilim hattının oluşturması yine bizi ikili bir kaotik durum içerisine sokuyor. Ne istediğimiz belli. Nerede mutlu olduğumuz belli. Bir taraftan da realitede sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz, bu toplum tarafından bizim üzerimize yüklenmiş misyonlar, oluşumlar gibi kavramlar ön planda. Evet bunlarla alakalı biraz yine özgürlük alanı ve konfor alanı arasındaki çelişkilerin bizi zorlayacağı bir süreçten de geçiyor olacağız. Yeni ayda bu enerjilere dahil olacaktır. Hakeza. Mars-Satürn arasında çok güzel bir üçgen açılıyor. yeni ay anında. Bu da bilhassa artık sağlam bir şekilde ilerlememiz için, hayallerimizin peşinden koşabilmemiz için, sezgilerimizin rehberliğinde ilerleyebilmemiz için gerçekten kale gibi gördüğümüz insanlarla ilerlememiz gerektiğini ifade ediyor. Ve bunun için çok çalışmayı da göze almamız gerektiğini ifade ediyor gökyüzü. Mars'ın düşük bir orpla kare görünümü olacak. Biraz gerilim hissedebiliriz. Kafa karışıklığı hissedebiliriz. Bazen belki eski bağlantılarla tekrar bir araya geldiğimizde ufak sürtüşmeler, tartışmalar da yaşanabilir. Ancak netice itibariyle bu bir şans olabilir, bu bir fırsat olabilir. Bunu şımarıkça elimizin tersiyle itmek ne kadar yanlış, yanlışsa aşırı iyimser bir tavırla, Hemencici kabul etmekte bir o kadar yanlış olacak. Güçlü bir ilişkiyse evet gerçekten çok daha sağlam bir şekilde köklenecektir Plüton'un desteğiyle beraber. Ancak zayıf ilişkilerinde kopması veya birden fazla kafa karışıklığı oluşturan bağlantı varsa artık seçimin yapılması gereken bir süreçte olacağız Terazi Yeni Ay ile birlikte. Bu yeni ay anında e, tam kavuşum sayılmasa da zanya sabit yıldızıyla beraber de e, ay ve güneşin konumlandığını görüyoruz. Özellikle bu sabit yıldızı e, daha sevimli, güzel ilişkileri sembolize eden, bazen de aşırılıkları sembolize eden bir sabit yıldız. Popülerite, başarı, e, düzen, nizam, e, ve aynı zamanda cana yakın bağlantılar, çekici bağlantıları işaret etmekte. Güneş ile kavuşumda olduğu zaman bu sabit yıldız özellikle evlilik için çok ideal bir şekilde çalışıyor. Bu dönemde karşımıza çıkan insanları çok sıcak hissedebiliriz. Yeniden karşımıza çıkan ilişki, bağlantı her neyse çok daha yakın bir enerji İçerisinde olma ihtimalimiz muhtemel bu enerjinin yoğunluğundan de ilişkiyi bir üst aşamaya taşıma niyeti çok daha güçlü olacaktır. Evet yeni ayın enerjileri genel itibariyle bu şekilde. Şimdi ise burçların hangi evlerinde ne şekilde etkileri olacak bunları aktarmaya çalışacağım. Merhaba sevgili koç burçlarım. Terazi burcunda meydana gelen yeni ay 7. evinizde etkili birçok koç burcunu evlendiriyoruz, ilişkilerini taçlandırıyoruz, onurlandırıyoruz gibi gözüküyor. Burada 6. ev, 7. ev vurgusu hayatınızda yeni bir düzen, yeni bir nizam, yeni bir hareketlilik içerisinde olacağınızı gösteriyor. Burcunuzdaki Jüpiter ise aşırılıklardan kaçmanız gerektiği noktasında sizi uyarıyor. Yani çok rahat davranabilirsiniz. Çok pozitif veya çok negatif davranabilirsiniz karşınızda sizinle irtibata geçmek isteyen kişiler olacaktır büyük ihtimalle bu yeni ay esnasında. Onları bir durup dinlemeniz ve çok kaptırmadan bir şans vermeniz çok daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu konu bir ortaklıksa çok güçlü ortaklıklar kurmak, geleceğinize yönelik temelleri inşa etmek adına da pozitif etkileşimler çalışacaktır. Sevgiler. Sevgili boğa burçlarım, terazi burcunda meydana gelen yeni ay 6. evinizde etkili olacak. 5. ev 6. ev vurgusu yeni bir iş, yeni bir düzen, yeni bir nizam içerisinde olacağınızı gösteriyor. Belki birçok boğa burcunun hayatına yeni bir aşk veya eskiden gelen yeni bir aşk gündemini tetikleyecektir. Burada aynı zamanda 12. evdeki Jüpiter... Olayları fazlasıyla büyütme eğilimi getirebiliyor. Sezgileriniz, algılarınız bazen kafanızı karıştırabilir, sizi yanıltabilir. Bunlardan uzak durmanız gerekebilir. Bununla beraber Bruto 9. evinizden destek atıyor. Yani yeni bir yola girmek istiyorsanız, yeni bir şehre taşınmak istiyorsanız, yeni bir düzen inşa etmek istiyorsanız sistemin desteği de arkanızda gibi gözükmekte. Sevgili boğa burçlarım, belki de hayata karşı bakış açınızı ve vizyonunuzu biraz daha güncellemeniz gereken bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili ikizler burçlarım. Terazi burcunda meydana gelen yeni ay 5. evinizde etkili olacak. 4. ev 5. ev vurgusu yoğun bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle aşk hayatınız oldukça hareketlenmeye başlayabilir. Eski aşklar kapıyı teker teker çalmaya başlayabilir gibi gözüküyor. Sevgili ikizler burçları. Bunun yanı sıra 11. evden Jüpiter'in de karşıt görünümü Gerçekten bu ilişkiye bir şans vermeli miyim? Acaba şu anda hangi istikamette yürüyoruz? E, bu konuda e, nasıl bilgi toplayabilirim? Benim büyük hayallerim var, büyük hedeflerim var. Bu kişi bana eşlik edebilir mi gibi kafa karışıklıkları da yaşanacaktır. Plüton'un e, 8. evinizden desteği, özellikle yoğun bir tutku, yoğun bir çekim hissedeceğiniz ilişkilere çekilebileceğinizi gösterirken e, bazı ikizler burçları da spekülatif yatırımlardan bazı kazançlar elde edebilir. Eşin mali durumu veya başkalarından gelecek toplu paralar noktasında da pozitif şekilde çalışabilir bu etkileşim. Sevgili yengeç burçları, terazi burcunda meydana gelen yeni ay dördüncü evinizde etkili olacak. Yeni bir düzen inşa ediyorsunuz ancak eskiden izler taşıyor. Belki aile içerisindeki eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Belki eski evinize taşınabilirsiniz. Evliliğinizle alakalı konularda... Bir takım geri dönüşler olabilir, eski eşiniz karşınıza çıkabilir. Belki birçok yengeç burcu için bu şekilde çalışacaktır. Bir takım haberler alıyorsunuz geçmişe dair ve bir düzen değişikliği yaşama ihtimaliniz de var. Jüpiter haritanızın tepe noktasından başka şansların da var başka fırsatların da var gibi terkinler verebilir. Bunları daha makul seviyelerde değerlendirmek önemli olacaktır. Plüto 7. evden evet sağlam bir ilişki kurmak için uygun zaman diyor size. Belki de birçok yengeç burcunu bu süreçte evlendiriyoruz. Veya ilişkilerini güncelliyoruz gibi gözüküyor. Sevgiler. Sevgili aslan burçları, terazi burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada özellikle ...sürpriz haberler, teklifler, gündemler ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada eski aşkların yeniden karşınıza çıkması... ...eski işlerinizle alakalı bağlantıların kopmadığını fark etmeniz... ...eski çevrenizden, dostlarınızdan, belki ilk, ilkokul arkadaşlarınızla... ...tekrar bir araya gelmeniz gibi gündemler söz konusu. Jüpiter'in koç burcundan bir karşıtlığı var buraya... Özellikle e, sen yeni şeyler denemelisin, farklı şeyler denemelisin gibi telkinleri olabilir. Veya seyahatlerde, uzaktaki insanlarla kurduğunuz diyaloglarda e, bu karşınıza çıkan olguyla aradaki bağıntıyı kurmakta zorlanabilirsiniz. Ancak Plüton'un oğlak burcundan 6. evden desteği var. Yani eski arkadaşlarla bir araya gelmek, eski iş ortamına geri dönmek, eski düzeninize geri dönmek adına... Bazı pozitif etkiler çalışacaktır. E, Tabi yine de e, bunları makul seviyelerde değerlendirebilmek önemli olacak gibi gözüküyor. Sevgili Başak Burçları, Terazi Burcu'nda meydana gelen yeni ay ikinci evinizde etkili olacak. Kendi değerinizi bulmaya başlıyorsunuz. Geçmişte kaybettiğiniz mali olanaklar varsa tekrar karşınıza çıkıyor. Bir hesaplaşma sürecindesiniz. Özellikle parasal konularla ilintir olarak şanslı bir süreçtesiniz. Ancak nasıl olsa şanslıyım, nasıl olsa bana o para bir yerden gelecek diye büyük harcamalar, borçlar, taahhütler altına girmemeniz konusunda uyarıyor Gökyüzü. Hakeza burada 5. evden de bir destek aldığınız için bazı yatırımlarınız da pozitif yönde çalışmış olabilir ve size kendinizi iyi ve değerli hissettirecek bazı ilişki fırsatları da karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor sevgili Başak burçları. Bakalım nasıl çalışacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili Teraziler, burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Kendinizi yeniden güncelliyor ve formatlıyorsunuz ancak tam karşıda Jüpiter 7. evden karşıtlık oluşturuyor. İkili ilişkiler odaklı bir yeni ay bu. Belki karşınıza birden fazla talip, birden fazla fırsat çıkıyor. Belki de mevcut evliliğinizle alakalı sorunları büyütme eğilimindesiniz veya aşırı iyimser bakma eğilimindesiniz. Konu her neyse aşırılıklardan uzak durmamız gerektiği konusunda gökyüzü bizleri uyarıyor. Plütonun dördüncü evinizden desteği aslında güçlü aile bağlarının bir şekilde korunacağını ve daha sağlam bir şekilde bu yeni aydan çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla bilhassa evli olan terazi burçları ilişkilerini gözden geçirmek adına büyük bir fırsat yakalıyor olacaklar sevgiler. Sevgili akrep burçları terazi burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili oluyor. Burada özellikle geçmişten gelen insanlar, geçmiş travmalarınız, size yapılan haksızlıklar, gizli aşklar, eski aşklar biraz ortalık karışık gibi gözüküyor açıkçası. Eski aşkların çok fazla karşınıza çıkabileceği, tesadüfen karşınıza çıkabileceği, belki rüyalarınızda görebileceğiniz etkiler çalışacaktır. Ve geçmişte bir hesap ve bir denge kurulamayan konu varsa, bunlarla alakalı da hesaplaşma zamanı bu terazi yayın ayı. Jüpiter tam karşıdan 6. evden bir karşıtlık yapıyor. Özellikle kafanıza bu takmış olduğunuz konularla ilgili bağışıklık sisteminize zarar vermeyecek şekilde bir düşünce sistemi benimseyin. Aşırı yemek, aşırı içmek, bunları bastırmak için aşırılıklara kaçmak sizi aşağı edecektir. Aynı zamanda bazı sırlarında açığa çıkabileceği bir yeni aydan bahsediyoruz. Bakalım neler olacak? plüto 3. evden çok güzel bir destek gönderiyor. Yani güzel konuşma olanakları, sağlam sözleşmeler, kontratlar ve bağlantılarda aktif olacak. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Terazi burcunda meydana gelen yeni ay 11. evinizde etkili olacak. Eski dostlar, eski dostlar, eski işiniz, hayalleriniz, umutlarınız, çocukluğunuz, sizi heyecanlandıran konular, belki de 5. evdeki Jüpiter'den gelen e, karşıtla eski aşklar ve e, beni ne mutlu ediyordu. E, bunları sorgulamaya başlayacağınız bir süreç. Burada Büyük hedefleriniz, idealleriniz için desteklendiğiniz yeni başlangıçlar söz konusuyken siz anlık heveslere takılabilir ve e, nasıl olsa ben bunu yine e, denerim. Bu yine benim karşıma çıkar algısıyla bazı şansları kaçırabilirsiniz. Ve risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak Plüto ikinci evden destek gönderiyor. Mali durumunuzu düzeltmek adına çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabileceğiniz bir yeni ay şans getirsin. Sevgili oğlak burçları, terazi burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Kariyeriniz, geleceğiniz, eski işleriniz, eski statünüzle alakalı konular gündeme gelebilir. Ve 4. evdeki Jüpiter'den de karşıtlık aldığı için... Aile düzeniniz, kariyer dengeniz arasında bir gelgit hali olabilir. Belki iş için ev değiştirmek, yaşadığınız yerle alakalı sorunlardan veya ailevi sorunlardan dolayı mesleki sıkıntılar yaşamak gibi deneyimler de söz konusu olabilir. Ancak burcunuzdaki Plüton'un desteğiyle beraber her ne yaşıyorsanız, Güçlü bir şekilde üstesinden kalkabilecek durumda olduğunuzu gösteriyor haritanız. Siz sadece ne istediğinize karar verin ve ailevi meseleleri çok fazla kafanıza takmayın sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları. Terazi burcunda meydana gelen yeni ay 9. evinizde etkili olacak. Uzak diyarlar, seyahatler, eğitimler, hukuksal konular, yeni felsefeler, yeni yaşam yolculukları gibi alanlarda ancak tabii ki Eskide kalmış yeni bir takım gelişmeler söz konusu. Belki daha önce yaşadığınız şehri ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden eski e, arkadaşlarınızla yeniden yazışabilirsiniz. Bol bol iletişim trafiğinin ve hatta seyahat trafiğinin olabileceği bir e, yeni ay gibi. E, burada tabii her duyduğunuza inanmayın. Jüpiter 3. evden özellikle yakın çevrenizin... E, vereceği tavsiyelerin çok da sağlıklı olamayacağı, olamayabileceğini gösteriyor bu süreçte. E, zihnimiz de çok dağınık olabilir. Ne istediğimizden de emin olamıyor olabiliriz. O yüzden e, bu karşılaşmayı bence güzelce değerlendirmek yerinde olacaktır. Plüton'un Oğlak burcundaki desteği özellikle sezgilerinizin bu yönde en büyük rehberiniz olacağını göstermekte. Bakalım neler olacak? Hoşça kalın. Merhaba Balık burçları. Terazi Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Tabii 8. ev bizim zor meselelerimiz, bilinç aldığımız ameliyatlar, operasyonlar, başkalarından gelen paralar veya başkalarının parasıyla alakalı gündemler. Burada özellikle çözemediğimiz bir takım bilinç sorunlarımız varsa, geçmişte kalan kişiler varsa... Bu kişilerin tekrar karşımıza çıkması belki de bir hesaplaşma için karşı karşıya kalmamız durumu söz konusu olabilir. Mali durumunuzla alakalı bir bütçe dengesi oluşturamıyorsanız bununla alakalı da elinize toplu bir para geçebilir. Ancak başkalarına destek olmanız gerekebilir. İşte bu dengeyi doğru bir şekilde ayarlamak yerinde olacak gibi gözüküyor. Plüton'un oğlak burcundan güzel bir desteği olacak 11. evinize demek ki mali konularda bu yeni ay ile beraber şanslısınız. Hak edişlerinizi almaya başlıyorsunuz ama kimin yanında ne kadar olacağınızı da çok dikkatli bir şekilde tespit edebilmeniz lazım. Sevgili balıklar, sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar terazi yeni ayına dair aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım keyifli bir yeni ay olur. Bakalım neler yaşayacağız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten çok ilginç bir yeni ay süreci olacak. Bu kadar retro gezegen varken ve bu kadar da haritanın pozitif destekleyici etkileşimleri varken güzelliklerle gelsin diliyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.